Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar Nisan ayı özel hayatınız aile yuva ebeveynlerle ilgili konularda önemli etkiler barındırıyor yeni ayla başlıyoruz e, Nisan ayına bir Nisan'da koç burcunun 11 derecesinde yeni ay doğacak bu yeni ay sizin dördüncü evinizde doğacak ve önümüzdeki 15 Nisan'a kadar olan süreçte yeni ay tesirleriyle beraber hayatınızda bazı kararlar alabilirsiniz etkiler altında kalabilirsiniz Merkür'de ve Şiron'la birleşen bir yeni ay ev yuva alanlarında ailevi konularda bazı hedeflerinize odaklanırken buralarda bazı sorunlarınız varsa değiştirmek istediğiniz konular varsa özellikle daha rahat insiyatif almanız harekete geçmeniz konusunda sizi destekleyebilir taşınmalar yer değişimleri olabilir örneğin ebeveynlerle ilgili ilişkilerle ilgili konular olabilir evlilik yuva kavramları olabilir tüm bunları bu yeni ayın kapsamında ele alabilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için çok daha önemli ve güçlü bir etki getirebileceğini söyleyebiliriz. Evet, gezegeniniz Satürn Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu ay 5 Nisan'da Mars'la birleşecek. Mars Satürn kavuşumu Kranın Nasen denilen çok sert ve güçlü bir açı kombinasyonu bu sizin ikinci evinizde meydana gelecek aslında toplumsal konularda kolektif alanda önemli etkiler getirebilir yani Doğa olayları zorlayıcı kısıtlamalar savaş gibi daha toplumsal olayları tetikleyebilir Mars satürn kavuşumu sizin özel olarak ikinci evinizi etkileyecek. Yani bu biraz daha parasal konularda baskılar, kısıtlamalar, sıkıntılar, zorluklar getirebilir. Yani belki bir ihtiyacınız var bunun için parasal anlamda kaynak. Gerekiyor. Yani Burada bir zorluk olabilir, mücadele edilmesi gereken konular olabilir. E, gelir gider dengenizle ilgili özellikle biraz daha sorumluluklarınız artabilir maddi konularda. 5 Nisan ve yakınlarında bu baskılara dikkat etmek gerekiyor. Belki parayla ilgili konularda daha bilinçli ve daha sorumlu davranmakta fayda var. E, ardından ayın 12'sinde zaten gezegenin Mars balık burcuna doğru ilerleyecek. Artık kova burcundan ayrılacak. Venüs ayın 5'inden itibaren Balık Burcu'na doğru ilerliyor. Bu biraz daha ay ortasından itibaren enerjileri değiştirmeye başlayacak. Daha çok e, iletişim, bilgi trafiği, işte e, hareket, özellikle yakın çevre ilişkilerinizin daha fazla sizi destekleyebileceği bir döngüye doğru girebilirsiniz. 12 Nisan yine çok özel bir gezegen pozisyonu var gökyüzünde. Neptün ve Jüpiter. Balık Burcu'nda birleşecekler ki bu iki gezegen... 13 yılda bir, bir burçta kavuşur ancak balık burcundaki en son kavuşumunu 1856 yılında yapmıştı. Yani biz bunu tabii ki şu anda dünyada yaşayan hiç kimse bunu deneyimlemedi ama kolektif alanda, toplumsal alanlarda dünya üzerinde önemli etkiler getirebilecek bir kavuşum bu. Jüpiter-Neptün kavuşumu. Bireysel olarak üçüncü evinizde olacak bu güçlü enerji. Zihinsel anlamda yaratıcılığınızın artabileceğini söyleyebilirim. İyicildir bu etki. Jüpiter ve Neptün balık burcunun yöneticisidir ve çok güçlü etkiler getirir. Güçlü ilham akışları, yaratıcı etkiler, güçlenen sezgiler. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizi destekleyebilir. Kardeşlerle birbirinizi anlama, empati yapma. İşte küslükler varsa bunların bağışlanması, çözüm’e kavuşması mümkün. E, kardeşlerinizle ilgili keyifli, olumlu etkiler gelmeye başlayabilir. E, Venüsün de artık balık burcunda ilerliyor olması ayın son günlerinde 20'sinden itibaren Neptün e, ardından Jüpiter'e doğru da yaklaşacak ve ay sonunda birleşecekler Hani bu olumlu tesirleri yakın çevre ilişkilerinizde daha güçlü hale getirebilir güzel seyahatler olabilir geziler olabilir tatiller olabilir kısa da olsa bunlar yani böyle bir deniz yolculukları olabilir, işte ruhsal içerikli manevi yolculuklar, seyahatler olabilir. Güzel eğitimlere katılabilirsiniz. Bunlar daha spiritüel eğitimler, işte sanatsal eğitimler, kurslar. Bu tarz eğitimlere katılmanız, yeteneklerinizi, becerilerinizi geliştirmeniz mümkün görünüyor. Ayın 16'sında terazi burcunda dolunay meydana gelecek. 10. evinizde kariyer alanınızı aydınlatan bir dolunay. Pürütoyla da güçlü bir etkileşimi var. Pürüto burcunuzda. Dolayısıyla dönüştürücü bir Dolunay bu e, toplumdaki statünüz iş mesleki tanımınız kariyeriniz sorumluluklar görevleriniz e, otorite ile ilgili konular aile büyükleri ile ilgili konular ev yuva temaları yani tüm buralarda önemli bir farkındalık bir dönüşüm teması var Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarında mı Eğer öyleyse bu dolunay çok daha dönüştürücü olacaktır sizin için mesleki değişimler olabilir bir işten ayrılma işte kendi işini kurma veya kendi işinden ayrılma, başka bir e, göreve geçme, e, terfi etme, atama, yer değişiklikleri, e, evlilik ayrılık gibi konular ya da ortaklıklarla bağlantılı olarak görev tanımınızda ya da toplumsal statünüzde değişimler olabilir. Ev değişimleri olabilir. Aile büyükleri, özellikle ebeveynlerin sağlığı, onların yaşam düzenleri, onların belki genel hayat koşullarıyla da ilgili tabii ki güçlü etkiler olabilir. Bu dolunay döngüsüyle beraber, ayın zaten son iki haftasında bu tesirler devam edecek. 25'inden itibaren Venüs balık burcunda güçleniyor. Önce Neptüne, ardından Jüpiter'e doğru ilerleyecek. Çok güzel tesirler var çok keyifli etkiler var ee, komşu ilişkilerinizi destekleyebilir işte arkadaşlar kardeşler akrabalarla ilgili böyle çok İyicir etkiler verebilir ayın özellikle son günlerinde. 30 Nisan'daysa Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Ayı güneş tutulmasıyla tamamlıyoruz. Ama bu daha çok tabii ki Mayıs ayını ve önümüzdeki birkaç ayı etkileyecek bir tutulma. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni temet vaatlıcı YouTube kanalımdaki güneş tutulması videosunu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler,